Hiç düşündünüz mü? Acaba mankenler neden gözümüze hep güzel görünür? Ya da uzun yıllardır fitnessla uğraşan, beslenmesine dikkat eden insanlar neden bize hep bir çekici veya ulaşılmaz bir hedef olarak görünür? Biraz daha açayım olayı, neden her zaman kolay ulaşabileceğimiz şeylere tercihimizi yöneltiriz? Ya da dışarıdan hiç kimsenin müdahalesi olmadan kendi tercihlerimiz doğrultusunda ...zor bir hayatın içerisine adım atıyorsak, bunları düşündünüz mü? Bu videonun konusu tam da bu olacak, dopamin detoksu. Herkese selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere dopamin detoksunu anlatacağım. Muhakkak uygulamanız gereken bir detoks. Zaten videoyu izledikten sonra da nerelerde hata yaptığınızı, neleri yanlış düşündüğünüzü... ...aslında mutlu olduğunuz şeylerin size mutluluktan çok zarar verdiğini... Bu videodan sonra daha iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. Söz konusu insan beyni olduğunda cevaplar hiçbir zaman basit olmaz fakat... Yapılan araştırmalar, beyindeki bir kimyasalın tercihlerimiz üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor. Dopamin bir nörotransmitter. Nörotransmitterler, beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan, haberci olarak nitelendirdiğimiz kimyasallar. Dopamin, hareket koordinasyonu, hafıza, öğrenme, dikkat ve odaklanma, uyku düzeni, ve benzeri birçok aktivitenin üzerinde etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Peki bizim dopaminle işimiz ne? Beyin bir ödül beklentisi içerisinde olduğunda dopamin salgılamaya başlıyor. Sonunda bir ödül elde edebileceğimiz her aktivite beynimizin dopamin salgılamasına sebep oluyor. Bu aktivite çikolata yemek de olabilir veya önemli, devasa bir projeyi tamamlama sonucu da salgılanabilir. Ama unutulmamalıdır ki, dopamin her zaman için keyif duyabileceğimiz aktivitelere bizi yönlendirir. Sorun aslında tam olarak da burada başlıyor. Kolay yoldan keyif elde edebileceğimiz aktivitelerin ucu bucağı yok arkadaşlar. Hazır yiyecekler, bilgisayar oyunları, dilediğimiz yerden, dilediğimiz zaman, dilediğimiz siteden istediğimiz şeyi sipariş edebilme ve internetten alışveriş yapabilme, beynimizi aktif olarak çalıştırmamak üzerine kurulmuş olan sosyal medya, diziler, filmler ve daha niceleri. Bu aktivitelerde hiçbir şekilde yorulmadan mutlu olduğumuz, keyif aldığımız için bu aktivitelerin sürekli olarak devamını yaparız. Çok basit bir örnek vermek istiyorum size, beynimize en çok zarar veren, Sigaradan ve çeşitli maddelerden daha zararlı olan bir bağımlılık olan cinsel içerikler. İnternette bir tıkla her şeye ulaşabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Fakat belli bir süreden sonra beynimizi cinsel içeriklere alıştırdığımız zaman gerçek hayat size bir zevk vermemeye başlayacak. Yani siz hayattan herhangi bir şekilde tatmin olamayacaksınız. Cinsel içerikleri sürekli izlediğiniz zaman veya... Her gün en az 1-2 tane o tarz video oynattığınız zaman beyniniz kolay yoldan keyif aldığı için her zaman onu isteyecek. Yani dışarıda bir aşk hayatınız olmayacak. Gitgide beyniniz küçülecek. Dahasına da gelelim. Eğer dışarıdaki hayatınızda yani gerçek hayatınızda bir mutluluk yakalarsanız, mesela aşık olursanız beyin diyecek ki bu dopamin bana yetmiyor bana daha fazlasını ver hemen Ginsel içerikler öneleceksiniz veya hazır gıdalar öneleceksiniz, çikolata yeme miktarınızı arttıracaksınız. Böyle böyle daha fazla dopamini beyninize adeta enjekte edeceksiniz. Tekrar edilen aktiviteler dopamin toleransı oluşturur. Daha anlaşılabilir bir örnek vermek gerekirse dopamin toleransını şöyle anlatabiliriz. Hiçbir alkol bağımlısı hayatlarında ilk defa alkole başladığı zaman litrelerce alkol tüketmez. Azar azar başlarlar, bir içerler, iki içerler ve ardından beyin buna tolerans gösterir, sarhoş olmaz veya dediğimiz gibi dopamin salgılanmaz ve dopamin salgılanması veya sarhoş olunması için her zaman bir tık daha fazlasını ister ve insan da sarhoş olabilmek için bir tık daha fazlasını tüketir. Sonuç olarak da alkol bağımlılığı oluşur. Çok fazla uyarana maruz kalan dopamin reseptörlerimiz duyarlılığını yitirmeye başlar ve daha fazla dopamine ihtiyaç duyar. Yani normal şartlarda bizi bir oturduğumuzda sayfalarca kitap okumaya motive eden dopamin miktarı iki adım atmaya bile yetmez. Ya ben mutlu oluyorum değmeyin keyfime demek belki o an için iyi olabilir ama geleceğiniz için kesinlikle zarar teşkil ediyor arkadaşlar Siz gerçek hayattan zevk almamaya başlıyorsunuz gerçek mutlulukların kıymetini bilemiyorsunuz sıradan sağlıklı bir insan bir kuşun uçuşuna dahi mutlu olabiliyorsa siz o kuştan daha fazlasını istiyorsunuz orada bir helikopterin uçmasını istiyorsunuz böyle eğer dopamine Bağışıklık kazanırsa bünyeniz. Peki bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Cevabı ise çok basit. Dopamin detoksu yapacağız. Dopamin detoksu yapmak için gerekenler nelerdir? Bunu anlatmadan önce çok kısa şunu anlatmak istiyorum. Silikon Vadisi'ni hepiniz biliyorsunuz. Teknoloji devlerinin olduğu bir vadi. Ve burada çalışanlar belirli periyotlarda kendilerine dopamin detoksu uyguluyor. Bill Gates, Steve Jobs gibi çeşitli ünlüler de... Hatta Elon Musk da yapıyordu sanırım. Çeşitli ünlerde belirli periyotlar arasında dopamin detoksu uyguluyor ve daha iyi düşünmelerine sebep oluyor. Dopamin detoksu uygulamak için belirli zamanlarda, belirli periyotlarda size kolay yoldan, mutluluk sağlayan bütün her şeyden feragat etmeniz gerekiyor. Bana kalırsa hepsini bırakmanızda fayda var arkadaşlar. Sosyal medya kullanımını en aza indirmek, cinsel içeriklere asla bakmamak, Sürekli dizi film izlememek, canımız her sıkıldığında çikolata, burcubur, face food ürünlerini yememek bizlere büyük artılar kazandıracaktır. Konuyla ilgili dopamin detoksunu araştırabilirsiniz, dopaminin faydalarını araştırabilirsiniz, yoğun cinsel içeriklere bakmanın insan bünyesine zararlarını araştırabilirsiniz, çok çikolata yemenin veya çok dizi film tüketmenin zararlarını da Yine internet üzerinden ve çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi, fikirlerinizi yine aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.